Merhaba arkadaşlar. Şu anda sesim kısıldı. Bayağı kısıldı be. Biraz hasta ben. Sesim şu an zaten detone oluyordu. iyice detone olmaya başladı. Sıcak şeyler içmeye çalışıyorum sabahları. Çok salak bir sesim var şu anda. Şu saatten sonra video çok tatlı olacak çünkü ben artık böyle anlatacağım her şeyi. Yani siz ne kadar sevdiğimi düşündün artık, artık yani anlayın bunu. Şimdi mesela size ördekleri göstereceğim. Buyurun, ha. Ördek. Al ördek. Arkadaşlarına bak. Tono oldum. Şimdi kısık artık. Tono oldum. yine güzel bir instagram postu peşinde bir Orhan Veli evet, sözü, ne duruyorsun be at kendini denize diyor, 35 derece sıcaktan Avanos'tan bildiriyor restorana çıkış kısmı bayağı ilgi çekici evet, testi kebapları aslında böyle hakikaten közde yapılıyormuş ama dün öğrendiğimiz bilgiye göre bütün Günümüzde restoranlar artık... böyle bok tavalarda çevirip böyle göstermelik İkinci gün vlogu başladı. Benim sesim kısık. Ama olabildiğince bağıra bağıra sizleri güzel duyurabilmek için Çünkü siz buna değersiniz. Her şeyi anlatmaya çalışacağım. Serabon'a tahammül ediyor. Güzel tahmin ediyor bu ses tonuna. Ben bile kendime zor tahmin ediyorum. Ses tonumu beğendiyseniz arkadaşlar aşağı bir like bırakmayı unutmayın. <gülüyor> Zelve'deyiz şu anda. Açık hava müzesi dedikleri yerdeyiz. Ee, az önce... Zelva Açık Hava Müzesine geldik. Güzel bir yere benziyor aslında. Fakat giriş 50 lira. Yani 50 lira da açıkçası vermek istemedik ya yani. pintilikten değil ama açık hava da yürümek için 50 lira. Doğal oluşma olan bir yere bu kadar para vermek? Bence de. Turumuzun. Ama eline... müze kartla 20 lira. Onu da ha Evet müze kartla 20 lira ama biz yanımızda müze kart almadık yani o yüzden. Müze kartımız yok. O da yok işte. Olsaydı almazdık ama zaten. Ben alırım. Neyse. Sonuç olarak harika yani. ama emrinize geri Eminiz çok güzel bir yerde. Ben şöyle uzaktan göstereyim size. Şöyle i̇şte şuralar falan bütün e, peri bacası. Burada peri bacası görüyorsun. Orada peri bacası. Genel olarak peri işte. Vallahi bizi öyle gişe ve turnike kurtaramadı. Sonuçta her yerde çitlerle kapatacak halleri yok. Gayet yürüyerek, arkasından dolaşarak Aa buyurun işte. Ha. Al 50 liralık. <gülüyor> Bedava adam videoda 50 liralık şey izliyorsunuz ha. Heh. Gayet de güzel bence. Valla kim ne derse desin. Bu böyle miferi olan bağıran hatta dişleri falan da gözüküyor. Böyle şu alt tarafta. Bir surata benziyor. Bakın burnu var gözü var. Yani neredeyse her peri bacası bir figüre benziyor. Asını çekti. Ve peri bacısının içini göremedi. Şöyle şu an peri bacısının içinde... Halana gösteriyorum, bayağı odaya yani insanlar burada zaten yaşıyormuş önceden de. Canın insan için eşleyen Nilifer. Ne zamanın sesi yazmıyor. Evet bir fotoğraf uğruna yarabb. Asya Asya Say Height Kolombiya. <gülüyor> aşkım <gülüyor> Yabancı bir hayran tarafından hatırlandın. Esmeranza adında bir tiyatrocu 15 farklı tiyatroda oynamış ve ya, şey toplum yararına hani oyunlar. Seni aşkım bayağı seviyormuş. 3. günümüz e, kapı takıdaki artık başladı bugün inşallah daha güzel olacak çünkü hava dün geçen gün çok sıcaktı bugün biraz daha fazla gezeceğiz. Evet istemek? bak. aldık. Hazırlığımız yaptık. Adım kozabar o, o şey. Hadi o zaman cümle kozabarım. Çalalım. Yollar Fatih be <gülüyor> ve Ortay Sar Kalesi. 1976'dan beri, 42 yılda burada yapıyoruz, burada kapıyoruz. Oniks taşının ham halinde buraya geliyor ve 15, ustamızın... 15-20 metre toprağın altından düşüyor bu taşlar. çıktığı yerde acı su var. Maden suyu, maden suyu, mineralleriyle oluşuyor bu taşlar. bu patates gibi çıkan toprağın içerisinde. 15-20 metre toprağın içerisinde patates gibi çıkan. Emirvah işi. Ah çok güzelmiş. İkinci bir şarap mahsulüne girişimizi yaptık. Şaraplar duruyor. Merhaba. Bunların şey sizin mahsullerinizin şarapları mı? Hepsi Yoksa... bölgenin şarabı. Şarap isteyenlere bir nasihat. Geldim. Bakın şarabı. Ağzınızla içmeniz gerektiğinin nedenini gösteriyorum. Neden? Her şeyin şu ana kadar normal. Şurada gitti bak. Ayaklar paramparça kırılmış, eklem kalmamış. <gülüyor> Gitmiş. Bak adamın surata bak. Ölmüş gözlük takmışlar. Elde şarap. Kamu spotu. Bak gitti. Kırık. Bak. Bak. Yağmur. Hadi bakalım. Şu anda Akisar Kalesi'nin en üst katının bir altındayız. Çünkü en üst katına çıkmak yasak. Güzel bir panoramik görüntü Akisar Kalesi'nde de önümsüz bir videomuz da olsun. Efendime söyleyeyim, arkası Akisar Kalesi Türk Bayrağını da görüyoruz. Şöyle manzaramız da var Manzarayı da panoramik gösterelim. Evet, şu anda Kızıl Vadi, değil mi? Evet, evet. Kızıl Vadi'ye geldik. Birazdan arkamızda gördüğünüz olan bu... <gülüyor> Siz görüyorsunuz, benim önümde okuluyor şu an. Bir 5 kilometrelik parkuru yürüyeceğiz. Dönüşü de 5 kilometre, 10 kilometre. Hadi başlayalım. Dert, trak orada bırak şeklinde yürüyeceğiz. Çünkü ayakkabılarımız da üstümüz de hiç aslında yürümeye müsait değil. Bakın <gülüyor> Bir anda böyle pırış pırış pırışlarına da Aşkım çok şaşırırım ya. <gülüyor> Hala gülüyor bak. Şimdi bana böyle bir gülücük atarak yürüme devam et. Arkana bakalım düşme. Bir de şu görüntüyü şuradan gösterin. Yani burada görmenizi istediğimiz bir şey var. Peri bacaları gerçekten böyle hani Aile aile, çekirdek aile motifleri gibi gözüküyor. Bir bunu gösterelim size. Bu kimin fikriydi onu da söyle. Fikir değil bu. Zeyhan gördüm. Ben de bunu çekmemiz gerekiyor Ama dedim. Ama ben söyledim. İleridekiler bakın. Hep böyle üçlü dörtlü. Üçlü dörtlü. Şu an Kızılvadi'ye doğru yürüyoruz bu arada. Yürüdüğümüz alanda bizden başka hiç kimse yok. Hani böyle filmlerde Hani böyle sanki çölün ortasına bırakılmış insanlar gibi hani hiç kimse yok. Buradan bakalım nereye çıkacağız? Güneş de batmaya başladı ufaktan. Vadinin de olayı Çok güzel bir güneş batma noktası varmış Manzarası mükemmelmiş Orayı bulmaya çalışıyoruz biz de Değil mi? Bence burası doğru yolda Bence de değil ya, e, Hava kararmadan gün batımını yakalayıp bir de arabaya nasıl döneceksek Dönmeye çalışacağız çünkü şu an aslında Epey bir kilometre yürüdük Baya bir kilometre yürüdük Bakalım dönüşümüz nasıl olacak? Hiç insanla karşılaşmamamız biraz ama suyumuz da yok, hiçbir şey yok. Ay. Dostlar, hava karardı, kararacak. Biz gerçekten ciddi anlamda neredeyiz bilmiyoruz. Kimse yok, hala hiç kimseyle karşılaşmadık. Ee, ben ben geri yürümeyi tavsiye ediyorum çünkü işin sonu. Hakikaten karanlığa kalmak olacak ve karanlığa kalmayalım. Ne gerek var yani tatil için gelip, böyle bir fantastik şeye niye var? Evet, sadece yarım, bir saatmiş olalım. Ee, o yüzden hadi geri yürüyoruz. Yalnız şurada yol var, bir sanki bir yere gidiyor bu yol. Ya bunun belki dağın öbür tarafına kadar yürüyeceğiz mi karanlıkta? Hadi gel. Hadi. Biraz daha gidelim. Bence gitmeyelim. Yol ama çıkıyordur bak her yerde yol var. Bir şekilde bir yere iniyor yani bu yol. Başka da kimse yok. Bir küçük bir fayda var. Şu an güneş batıyor. Rüzgar arttıktan sonra akşamdan zaten çok serin oluyor bir defa. O yüzden biz tabii ne kadar erken dedik ki hani dönersek o kadar iyidir. Fark ettiyseniz zaten umutu başladı. Biz bence offroad çıktık aşkım. Offroad olduğu için zaten bulamadık. Vadinin içinden gitseydik diğer insanlar gibi <gülüyor> bulacaktık ama... Ben uyumlu. Evet aşkım. Ama bence ben çok eminim. O yol bir yere çıkıyor. Ya belki çıkıyor çok ama eminim. çok alakasız bir yere çıkıyorsa bizim dönmemiz de çok zor olacak. Başlıyor. Ay, daha var bir saat. Saat 6. 5 geçiyor. Yani aslında bir yarım saat 40 dakikamız daha var. Benim telefonumun şarjı %9 Aşkım, büyük adımla geç orayı. Genelde kaybolun insanların çoğu geri dönmeye çalışırken dokunlukları yola hatırlayamadıkları için zaten kayboluyorlar. Çünkü her yol birbirine benziyor karanlıkta. Bizim de el fenerimiz, çantamız veya böyle bir sırt çantamızda hayatta kalmamızı sağlayacak survival şeylerimiz olmadığı için hani gereksiz atraksiyona gerek yok ikimiz de böyle cahil cühela geldik yürüyeceğiz diye. O yüzden Yarı yoldan dönmekte fayda var dedik. Saatimiz 6.23 Ama şöyle netlesin. Sadece netli artık. İnsanlığa ulaştık gibi. Bence dönmekle iyi bir şey yaptık. Çünkü nereye ulaşacağımızı bilmiyoruz. Asıl patikayı takip etmediğimiz için saçma sapan atraksiyona girecektik. İyi ki de bence dönmüşüz. Bence bugünlük macerada burada son bulsun. Çok uzaklaşmayın yoldan. İnsanlığı şu an görüyoruz. Arabamız inşallah oradadır. Orada değilse çünkü <gülüyor> şuraların arkasını yürümemiz gerekecek. Orası orası. Burada bir sürü araba olduğu için orası gibi düşündük. Saat gözükmüyor ama aynen altı bir var. 40 <gülüyor> dakika falan mı?